Dostlar, bir videomda hoşgeldiniz. Arka ekranda da e, Youtube'daki sayfam Seyahbra. Evet bu videomda e, takipçisi e, yeter kadar olan ama izleme saati e, düşük olan arkadaşlara gelecek. E, gösterdiğim e, taktikle 4000 saati yaklaşık güzel böyle yavaş yavaş eğer yaparsanız bir ayın içinde rahatlıkla 4000 saati geçersiniz. Eğer birazcık böyle e, ne bileyim e, zamanınız olur da arkasından giderseniz 2 hafta filan sürebilir. Çok basit. E, gerekli olanlar e, bir bilgisayarınız olacak. İnternetiniz olacak. Kanalınız olmasına gerek yok. E, şey yani kanalınız olup da ee, kanalımızın sayfasına girmenize gerek yok. Tabi detayları birazdan e, göstereceğim size. Ee, evet. Buraya kadar izlediyseniz lütfen e, videoyu beğenmeyi ve e, kanalıma üye değilseniz üye olmayı zil tuşunu açın ki üye olduktan sonra böyle videoları e, kaçırmayın. Haydi o zaman başlayalım. Nasıl yapacağız? Şu çekelim şöyle. <gülüyor> ben de Browser. Evet bugünkü browserımız bizim şey internet explorer. Explorer'ımızı açıyoruz. Bakalım açıldı mı? Evet açıldı. Şimdi internet explorer böyle açıldı. Şu yukarıdan üç noktalı yerden gidiyoruz ve. Bir, iki, üçüncü e, bölümdeki Almancası e, Noise Privatis Fense yani özel Bölümü pencereyi açıyoruz. Bu her bilgisayarda aynıdır. Böyle elinize bir siyah ekran çıkıyor. Ve bu e, ekran e, Privat yani Herkese özel olduğu için Bazı kanallar Buralara e, Şey sağlayamıyor. E, girip Araştıramıyor. Şimdi. Ne yapacağız? Youtube kanalımızı Youtube'dan arayacağız. Youtube.com giriyoruz. Evet. Evet. Buradan şimdi seri bir şekilde kanalımızın ismini girelim. Seyah Bravo. Sayfamızı bulduk arkadaşlar. Buradan buradan eğer varsa istediğiniz bir videoyu seçebilirsiniz isterseniz playlist yani oynama listesini de e, seçebilirsiniz buradaki dikkat edeceğiniz şey oynama listesinde e, oynatacağınız videoların bir saati geçmemesi eğer fazla varsa saat tutun yani yaklaşık bir saat olmadan bu e, şeyi e, uygulayacağımız e, şeyi ya dilim dönmedi şimdi. Bu uygulayacağımız yöntemi bir saatte olmadan kapatmanız lazım. Çünkü YouTube'un algoritması bir saati geçen olaylardan daha fokus oluyor, daha inceliyor ve dış, e, açığa çıkartma olayları oluyor. O zaman spam yeme şansınız olabilir. O yüzden risk etmeyelim. Yaklaşık 50-55 dakika çalıştıralım. Eğer play e, oynama listenizdeki videoların toplamı bir saat geçmiyorsa, 45 dakikayı buluyorsa ya da ne bileyim e, 55 dakikayı sorun yok demektir. Play e, oynama listesini oynatın ve e, devam edin. Evet ben şimdi oynama listemi açıyorum. Buradan e, kaç tane iki tane video var burada. Burada kaç? Bir tane. World Cup Crash. Şuradan e, size gösteri amaçtı. Ustalar buraya. Meet Bob. He is a fan of TradingShares CFDs. And this is He is in Reklamlar çıkıyor. ben reklamla hiç alakam yok ki. Neyse. Ee, böyle de reklam çıkıyormuş demek ki. Evet İşte Şimdi o e, şey videoyu başlatmadan önce yapaba, yapacağımız şeyler. Buradan ayarlardan şu çarptan e, şeye bakmayacağımızdan. Kalitesini düşürüyoruz ki fazla internet gitmesin diye. Ondan beraber... Yine aynı yerden ee, Bir de şey oynatma hızı 1.5 seçebilirsiniz 2 seçebilirsiniz Ben 1.5 seçiyorum Siz 1.70 ya da iki de seçebilirsiniz 1.75 yaptım Birazcık çabuk oynasın diye Yok ya doğru ya 1.5 yapalım neyse Tamam fark etmez Tamam kalitesini düşürdük Hızını yükselttik çabuk oynasın diye listemizi Listemiz burada sağ tarafta İlk videomuz 2 dakika, ikincisi 16 dakika, ondan sonra 9 dakika, ya bundan hepsi 1, 2, 3, 4. video kadar, 5. video kadar oynatabiliriz. Tamam. Oynatmadan önce yapacağımız ee, bu e, taktiğin en can alıcı noktası, bu e, bu pencereyi açtığımız pencereyi e, klonlamak ve arttırmak. Bunu 15-20... Allah ne verdiyse bilgisayarınıza kadar taşıyorsa yani 50-60 sinet dur 50-60 falan yapmayın da yani böyle rahat 10 güzel 20 sağlam rahatça ne şey iş yaparsınız bir de internet hızınıza bağlı tabi ee, bunu nasıl yapacağız ee, Mouse'un olduğu yerde şeyin videonun ismi yazan yere sağ tık yapıp sağ tuşuna basıyoruz. Burada ben benimkisinde tab dublitsiyen yani klonluyoruz. E, klonlama işini yaptıktan sonra aynı videodan bir tane daha çıkıyor ve direkt o başladı. Şunu da başlatalım biz. Aynı işlemi yine yapıyoruz. tab dublitsiyen tab dublitsiyen tab dublitsiyen Tap dublitsiyen Klonla da yavrum Klonla Klonla da yavrum Klonla Klonla da yavrum Burada klonla Klonladık Klonladık lan <gülüyor> sonra videonuza baktıktan sonra evet. Görüyorsunuz bilgisayar şey yapıyor, birazcık zorlanıyor. Yani bayağı bir enerji iş şey yapıyor, çekiyor. E, saatiniz dolduğu zaman arkadaşlar yapacağınız şey buraları tekrar kapatmak ve şuradan yine üç noktadan ee, nereden burayı siliyorduk? Heh. Browser dağıtın löşün diye. Yani Browser'daki, e, bu e, internet sayfasındaki bütün e, gelişmeleri yani bu yaptığımız şeyleri Toolation'da element diyor yani, e, silinecek şeyler seçebiliyoruz burada. Ben hepsini seçtim ve burada zamanda e, son saat, 24 saat, 7 gün, 4 hafta ve e, bütün zaman, yani kullandığınız bütün zamanı e, Seçebiliyorsunuz. Ben bütün zamanı seçiyorum ve Almanca olduğu için şimdi Sil dediğinde Bütün bu hareketlilik kullandığınız şey, sayfa arama filan Hepsi YouTube e, şeysi, motorundaki e, Arama motorundaki girdiğiniz e, şeyler hepsi siliniyor Ki iz bırakmayalım YouTube e, Geriş yapıp Geri dönüş yapıp bu e, şeyleri bilgileri sizden bulup sizi sprelemesin e, sorun yaşamaya e, yaşamayanız diye silmemiz gerekiyor bunu da sildikten sonra işlemimiz bitiyor işin e, işte e, püf noktalarından bir tanesi daha arkadaşlar günde bunu e, ne bileyim 8 saat bilgisayar başında oturamazsınız ya bir saat oynattıktan sonra bir saat, iki saat e, mola verin. işinizi yapın. Tekrardan günde ne bileyim 3-4 kere bu işi tekrarlayabilirsiniz. Ve dediğim gibi yani iyicene e, işin arkasından gittikten sonra yani ayda 4 e, günü de geçebilirsiniz. Tam olarak hesaplamadım. Ama rahatlıkla e, günde 4 kere yaptığınızda e, bu 4000 saati geçip fazlasına da varabilirsiniz. Oradan sonrasını siz bileceksiniz. Evet videom bu kadardı. Bilgilendirme videom. Umarım hoşunuza gider. İlk başta söylediğim gibi video beğendiyseniz bir beğeni lütfen. Sayfama da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.